Herkese merhaba. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Uzun zamandır yenisini çekmediğimiz İngilizce öğrenme serisinden bugün yeni bir video ile devam ediyoruz. Bugün bu videoda podcast dinleyerek ve podcast'i kullanarak İngilizcenizi nasıl geliştirebileceğinizden bahsedeceğim. Ama videoya geçmeden önce size bir güzel haberim var, bir de video sonrasında faydalanacağınız bazı şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle ben de yeni bir podcast başlatıyorum. Instagram sayfasını açtım, yavaş yavaş bir şeyler yüklemeye başladım. Bölümler de aslında kaydoluyor. Ancak herhalde önümüzdeki aydan itibaren sizlerle olacak. Türkçesiyle düşünce treni, İngilizcesiyle Train of Thought adında bir podcast. Buraya da Instagram'ını bırakıyorum. O yüzden eğer beni desteklemek isterseniz hem de YouTube'da konuştuğum içerikleri arabada giderken, yürürken, daha fazla şey yaparken görüntüye ihtiyaç duymadan dinleyebileceğiniz bir yer olacak. Ve YouTube'a koymadığım ama yine bu içerikler hakkında konuştuğum bölümler ve konuklarla olacak. O yüzden Instagram'ı da takip eder ve Spotify'dan da takip ederseniz çok sevinirim. İkisinin de linkini hem aşağıya hem de buralara koyuyor olacağım. Ve videoda bahsettiğim teknikleri hem kullanabileceğiniz hem de kendi başına aslında İngilizce geliştirmek üstüne olan İngilizce podcast'leri içeren bir link ekliyor olacağım aşağıya. Bu videodan sonra hem siz kendi istediğiniz podcastleri tabii ki de uygulayabilirsiniz bu taktiklerle. Ama eğer derseniz ki ben İngilizce öğrenmek adına bir podcast dinlemek istiyorum. Aşağıya da hem yeni başlayanlar için 7 tane var içinde. Hem de biraz daha iyi bilenler için 7 tane olan bir liste mutlaka bırakıyor olacağım. Bu e, listenin de sizler için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hem link olarak hem isimleriyle aşağıda açıklamalarda bulak Öncelikle podcast nedir diye başlarsak aslında podcast özellikle yurt dışında e, popülerleşmiş, bizim de ülkemize yavaş yavaş gelmeye başlayan tamamen işitsel bir içerik. Aslında YouTube'da izlediğimiz içeriklerden hiçbir farkı yok ama video olmadığı hal gibi düşünebiliriz. Ben bunu en çok sevmemin sebebi gerçekten araba kullanırken dinleyebiliyorum, yürüyüş yaparken dinleyebiliyorum, evde bir iş yaparken bulaşık yıkarken dinleyebiliyorum, çamaşır yıkarken dinleyebiliyorum. Dolabımızı düzenlerken bile dinleyebilirsiniz. Hani YouTube'da ben hep şey oluyor böyle görüntüyü gözüm yakalamak istiyor. Eğer sadece konuyu dinlediğim bir şey değilse mutlaka şöyle bir bakmak istiyorum. O yüzden hani podcast'ta en çok hoşuma giden gerçekten Başka bir şey yaparken dinleyebiliyor olmanız ve bence bu çok daha verimliliği arttıran bir şey. Ve aslında İngilizce podcastler sizler için de İngilizcenizi geliştirmek için muhteşem e, kaynaklar. Dediğim gibi onları her zaman her yerde masanızda yolda e, hareket halindeyken dinleyebilirsiniz. Ve bunu yaparken İngilizcenizi geliştirebilirsiniz aslında. Bu videoda da bahsedeceğim üzere podcastlerin en güzel şeylerinden bir tanesi çoğu podcastin transkripti. Yani yazılı halide de ile beraber bulunuyor olması. Onlardan da birazdan bahsedeceğiz zaten. Açıkçası ben bu podcast ile İngilizce öğrenme yöntemini biraz daha hani gerçekten İngilizce'den en azından İngilizceye aşina olan kişiler için çok çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ama eğer İngilizceye gerçekten yeni başlayan biriyseniz aşağıya koyduğum başla başlayanlar için olan podcastlardan birkaçını dinleyerek başlayabilirsiniz. O yüzden bu sayede orada hani hem İngilizce öğreten hem de o sırada dinle dinleyerek bu taktikleri uygulayabileceğiniz bir ortam olur. Podcastler neden bizim için çok faydalı? Çünkü yeni kelimeler ve gramer öğrenmek için müthiş bir fırsat. Aslında kısacası anlatacağım yöntemler içinde en çok böyle pratik ve daha önce İngilizce öğrenmek adına konuştuğumuz yöntemlere benzeyeni gerçekten o dinlerken podcast'te aralardan kelimeler seçip, aşina olmadığımız kelimeleri günlüğümüze yazıp, onların anlamlarına bakmak ya da İlk defa duyduğumuz bir gramer cümlesini hemen oradan kapıp, hemen oturup onu araştırmak aslında özü diyebilirim. Ee, eğer yeni başlayan biriyseniz ve gerçekten koca bir podcastte ben çok iyi anlayamayacağım. Ee, ne yapabilirim derseniz bunu öneririm. Aynı benim diğer videolarımda da hep anlattığım gibi nasıl biz YouTube videolarını ya da filmler için videolar yapmıştık. Onlardaki gibi kesinlikle dinlediğinizde e, kulağınıza Aa, ben bu kelime hiç bilmiyorum ya ya da bu cümle biçimini hiç bilmiyorum, ilk defa duyuyorum dediklerinizi hemen kenara not alıp sonra onlar üstünden çalışabilirsiniz. Ama en önemlisi kulağınıza İngilizce doygunluğu ve dolgunluğu olur. Ee, ben bunu hep söylüyorum. Yani ben Türkiye'deyken İngilizce öğrendiğim okullarda olmama rağmen gerçekten buraya gelince 15 sene de İngilizce öğrenmiş olsam buraya gelince böyle bir Muhabbet ederken kala kaldım. Çünkü günlük yaşamdaki İngilizce o kadar farklı oluyor ki ya da o gündüz oturup arkadaşınızla ettiğiniz sohbeti İngilizce'de etmeyi o kadar çalışmıyorsunuz ki aslında kendi ülkenizdeyken ya da duymuyorsunuz. Ee, tabii ki hep diyorum hani kitap okumak, işte dizi izlemek, film izlemek, YouTube İngilizce izlemek bunlar çok güzel şeyler. Ama bence kulak dolgunluğunu edinebilmemiz için podcast müthiş bir şey. Ben burada gerçekten podcast dinleyerek ben bile bu kadar öğ öğrendiğim yıldan sonra daha da çok İngilizcemi ilerlettiğime eminim. O zaman dilerseniz 3 tane adımımıza geçelim. Birinci adımınız aslında e, sizin için uygun olan podcast'ı bulmak. Bu çok önemli çünkü e, şimdi soracağım soruları anlayabilmeniz için bir bundan çok keyif alıyor olmanız lazım. Sizi ilgilendiren bir konu olması lazım ki ee, gerçekten böyle hani dikkatinizi ve e, tutkunuzu vererek dinleyebileceğiniz. Gerçekten esrafta çok fazla güzel muhabbetler edilen podcastler de var. Ya da e, bir konu hakkında, kişisel gelişim hakkında, fizik hakkında, felsefe hakkında konuşan da podcastler var. Sizin ilgilendiğiniz alanı bu, bulursanız bu sizin, sizin için daha kolay olacak. Çünkü aslında ilk podcastı dinledikten sonra yapmam gereken şu. Kimden veya ne hakkında konuştuğundan Farkında mıyım? Yani kim hakkında ve ne hakkında konuştuğunu anlayabiliyor muyum? Podcast bölümü boyunca ana unsurlar nelerdir bunları anlayabiliyor muyum? Podcast'in favori bölümüm neydi? Bunu seçebiliyor muyum? Podcast'in hangi kısmı onu daha dinlenilebilir hale getirdi? Daha böyle dinlemekten zevk aldım. Çünkü bu adımda o sevdiğiniz podcast'ı... Dinledikten sonra, bu soruları kendinize sorduktan sonra yapmanızı istediğimiz şey podcast'tan en sevdiğiniz bölümü seçmeniz. Genelde podcast'lar 15, 20, 30 hatta 1 saate kadar uzayabiliyor. Tabii ki bu çalışma için böyle 15-30 dakika arası podcastları tercih etmenizi öneririm ki çok da sıkılmadan bu çalışmayı uygulayabilin. Asla her kelimeye ya da her hikayenin bütün kısmına odaklanmanızı istemiyorum. O yüzden yapmanızı istediğim zaten bu adımda. Bütün podcast dinledikten sonra en sevdiğiniz, en çok anladığınızı düşündüğünüz kısmı kendinizi seçmek. Bu tamamen size kalmış. 2 dakika da olabilir, 5 dakikası da olabilir, 10 dakikası da olabilir. Ama o gerçekten sevdiğiniz ve tekrar tekrar dinlemek isteyeceğiniz ve biraz daha hani diğer kısımlara göre daha çok anladığınız kısmı seçmek çok önemli gerçekten dediğim gibi dinlemekten zevk alıyor musunuz? Ona da bir bakın. Bu soruları biraz önce bahsettiğim soruları cevaplayabilmek çok önemli. Lütfen podcast'ı ilk defa hatta birkaç defa bile dinlerken kelimeleri kaçırmaktan korkmayın. Eyvah kaçırdım hiçbir şey anlamadım. Eyvah kaçtı diye düşünmeyin. Siz genel hikayeyi anlamaya çalışın ve kulağınız gitgide aşinalaşmaya başlayacak. Buna da izin verin adımda ise başta bahsettiğim transkriptten bahsedeceğim. Bazı podcastler gerçekten kendiyle beraber transkriptler verebiliyor. Bunu da aslında araştırabilirsiniz ama ben de transkriptleri olan podcastlerle ilgili bir site bulursam aşağıya mutlaka bırakacağım. Böylece direkt o podcastin yazılı biçimini alabiliyorsunuz. Bunu print edip aslında tekrar dinlerken bakabiliyorsunuz. Ancak eğer beğendiğiniz ya da sevdiğiniz podcastın transkripti yoksa, dediğim gibi çok kısa bir bölümünü siz seçin ve gerçekten 5-10 kere, 20 kere ne kadar gerekiyorsa dinleyip kendiniz yazıya dökmeye çalışın. Aslında tabii ki transkriptini elde edebiliyorsanız bu ikinci adımda yapmanız isteyeceğim şeyler, bilmediğiniz kelimeleri yuvarlak için almak, bilmediğiniz deyimleri, işte e, gramerleri yuvarlak için almak ve daha sonra onu araştırıp günlüğünüze iletmek. E, ama eğer bulamıyorsanız transkriptini Dediğim gibi podcastte istediğiniz kadar durdurarak, geri alarak o sevdiğiniz bölümü yazıya dökmeye çalışabilirsiniz. Bu da bambaşka bir e, aslında ekstra... E çalışma ekleyecek size. Ve daha sonra o kendiniz yazıya döktüğünüz kısımdan anlayamadığınız, anlamaya çalıştığınız, duyduğunuzda anlam veremediğiniz kelimeler varsa bunun üstüne çalışmanızı öneriyorum. <gülüyor> bu arada şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Podcast aslında telaffuz anlamında çok faydalı bir kaynak. Çünkü siz gerçekten bu ee, Kelimelerin ve cümlelerin doğru söylenişlerini bu şekilde duyuyorsunuz ana dili İngilizce olan kişilerden. Ve kulağınıza bu şekilde artık alışkanlık gelmeye başlıyor. Ve bundan sonraki İngilizce öğrenme hayatınızda da çok güzel yeri olacak diye düşünüyorum. Üçüncü adıma gelirsek aslında çok basit tekrar dinlemek. Tekrar dinlemek, tekrar dinlemek. Evet biliyorum kulağa böyle tekrar mı, tekrar mı, tekrar mı gibi gelse de bunu hep söylüyorum. Hani bizim... Daha önce bahsettiğimiz dizi izlemek, video izlemeklerdi de ben tekrar dinlemek, tekrar dinlemek. O yüzden işte zaten sevdiğiniz şeyi bulmak çok önemli bu kısımda. Çünkü zevk aldığınız sürece tekrar dinlemekte sorun olmayacak. En azından ilk başta İngilizceye odaklanıyorken bu sefer birkaç kere dinledikten sonra anlamaya başlayacaksınız. Ve anlamaya başlayınca zaten içerikten hoşlandığınız için dertte da çok zevk almaya başlayacaksınız amaç da bu. Yani demek istediğim aslında seçeceğiniz podcast'in sizin için ilham verici olması lazım. Ki e, bu yolculukta sizi sıkmasın. Bunların yanı sıra aslında bonus olarak söyleyebileceğim bir taktik ise gerçekten bu çalışmaları podcast için uyguladıktan sonra hayatınıza sokmaya çalışın. Hem podcast dinlemeyi hem bu çalışmayı eğer bu çalışmayı yapacak vaktiniz yoksa e, gerçekten o podcastte dinlemeyi en azından yürüyüşlerinizde bir iş yaparken evde eksik etmemeye çalışırsanız e, en azından bu podcast alışkanlığını iyice hayatınıza sokmaya başlarsınız. Aynı zamanda dinlediğiniz podcasti belki günlüğünüze yazmaya hani şu podcastte çok sevdim bununla ilgiliydi gibi ondan bahsetmek çok müthiş faydalı olabilir. Ya da sevdiğiniz bir arkadaşınıza, ailenizden birine biliyor musun ben böyle bir şey dinledim bu şu hakkındaydı diye tekrar tekrar bahsetmek bu alıştırmayı daha da çok pekiştirecektir. O yüzden mümkün olduğunca hem podcast dinleme alışkanlığınızı hem de bu uyguladığınız yöntemleri Böyle hayatınıza yedirmeye dikkat edin. Evet, videonun sonuna geldik. Size bugün podcast ile İngilizcenizi geliştirebileceğiniz 3 ana adımdan ve aynı zamanda podcastin size katabileceği çok fazla artı şeyden bahsettim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bunun gibi videolar hoşunuza gidiyorsa çok daha fazlası tabii ki de gelebilir tekrar hatırlatıyorum. Önümüzdeki ay bölümleri çıkacak olan benim podcast'imi de şuraya bırakıyorum. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Onun da İngilizce bölümleri de olacak. Türkçe bölümleri de olacak. Hem İngilizcenizi ilerlemek için kullanabilirsiniz. Hem de kendinize katkıda bulunmak için uygulayabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Çok, çok çok güzel faydalı konular geliyor olacak. Ve tekrar tekrar hatırlatıyorum. Bugün bahsettiğim adımları uygulayabileceğiniz Kolay, daha e, seviyenize uygun podcastlerin bir listesini de bırakıyor olacağım. Ve aynı zamanda sadece İngilizce öğrenmek üzerine olan podcastlerin listesini ve linklerini de aşağıya bırakıyor olacağım. O yüzden bu videodan sonra ya da bu videoyu dinlerken lütfen açıklamalar kısmındaki çoğu şeyi okumayı unutmayın. Hepsi sizin için çok faydalı. Başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.